4 n üzeri 1 eksi 2 n üzeri 0 ifadesini n 1'e eşitken ve 5'e eşitken hesaplayınız. Evet, önce n eşittir 1 eşitliğini bulalım. n gördüğümüz her yere 1 yazacağız. Çok kolay. Bu ne demek? Bu şu demek. 4 çarpı 1 üzeri 1 eksi 2 çarpı 1 üzeri 0 demek. n gördüğümüz her yere 1 koyduk en üzeri 1 1 üzeri 1 demek. Hatırlarsanız bir işlem önceliği sıramız var demiştik. Önce parantezler, sonra üslüler, sonra çarpma bölme ve sonra toplama çıkarma. Evet, çarpma ve bölme aynı öncelikteler. Sonra toplama çıkarma bu ikisi de yine aynı önceliklere sahipler. Her şeyden önce üslüleri yapmalıyız. Burada parantez yok. Öncelikle 1 üzeri 1'i bulmak istiyoruz. Herhangi bir sayının birinci kuvveti yine kendisidir. Yani 1 üzeri 1 eşittir 1. O zaman işleme bakalım. 4 çarpı 1 eksi 2 çarpı 1 üzeri 0. Ha, sıfır dışındaki her sayının 0. kuvveti 1'dir. Eğer size x üzeri 0 kaçtır ve x 1 bir değildir, 1'e eşit değildir diye sorarsam cevap ne olur? Hemen bunun 1 olduğunu bilmelisiniz. 0'ı bu kuralın dışında tutabilirsiniz çünkü 0 üzeri 0 genellikle tanımsızdır ya da kendi amacımız doğrultusunda tanımsız olarak Kabul edebiliriz, neyse. Belki ileride neden 0'ın tanımsız olduğuna dair bir video hazırlayabilirim, ileride. Bunun bazı iyi açıklamaları var. Çünkü 0'ın herhangi bir kuvveti 0'dır. Ama 1 olmasına dair çok iyi bir savunma var. Çünkü herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bu yüzden çoğunlukla tanımsız olarak alıyoruz. Buna göre 1 üzeri 0 eşittir 1. 0 üzeri 0 dışında her şeyin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Evet, 5. defa tekrarlıyorum. 4 çarpı 1 eşittir 4, 2 çarpı 1 eşittir 2, 4 eksi 2 eşittir 2. Aynı şeyi şimdi n eşittir 5 için yapalım. n 5'e eşit olduğu zaman yapalım işlemi. 4 çarpı 5 üzeri 1, eksi 2 çarpı 5 üzeri 0. Aynı şekilde 5 üzeri 1 eşittir 5. 5 üzeri 0 eşittir 1. Bu ifadede 4 çarpı 5 eksi 2 çarpı 1 haline geliyor. Yani 4 çarpı 5 eşittir 20. Eksi 2 çarpı 1 eşittir 2. 20 eksi 2 eşittir 18. Bitirdik.